Polaklımızın azelenin hizmet alması noktasında evimizden gelenin yapmaya çalışıyoruz. Polaklımızın adım adım köy köy mahalle mahalle geziyoruz. Sivil toplum kuruşlarımızla, odalarımızla buluşuyoruz. Muhtarlarımızı dinliyoruz ve sorunları yerinde tespit ediyoruz. Bunları il başkanımıza büyüsyere iletiyoruz. Bugün de istedik ki Sayın İl Başkanımıza, Sayın Grup Başkan vekilimizle, meclis üyelerimizle, sizleri bir araya getirin. Bu yemekli toplantıda e, tekrar mahallelerimizin, kırsal mahallelerimizin, konaklımızın sorunlarını direk getirin. 2022 yılı içinde neler yapılabilir, neler yapılmalı, acil ihtiyaçlar, bunları bile sözlü olarak yüz yüze görüşelim istedik. Elimizden gelenin daha fazlasını yapmak için gece gündüz başta Mansur Yavaş olmak üzere belediyemizin her birimi köylerimize, ilçelerimize, mahallelerimize, son kadar hizmet götürmek için mücadele ediyoruz arkadaşlar. Kendisi dedi ki çiftçinin üretimden uzaklaşıyor, buna destek olalım ve bu yılda ilk defa mazot desteği vermeye başladı. Kimsenin oduruyla oynamadı kimsenin kapısına gelip de polilerle bazı şeyler kimsenin gözüne sokup rencide etmedi. Başkent kartı çıkarttı ve onlara herkesin eşit bir şekilde yararlanması için onurlu bir şekilde çocukların ihtiyacını görmesi için hepsine kart dağıttı. Kanımız burada. Biraz sesim kısıldı. Kusura bakmayın. Evet. Şöyle. İşte bak. Sizi duyuyorlar. Mikrofonda şu anda sizsiniz. Sizi duyuyorlar. Amin. İnşallah. İnşallah. Evet. Tüm Allah arkadaşlarına Allah da selam var size başkanım. Teşekkür ediyoruz.